Öncelikle sakin ve emin adımlarla ilerleyen biri olmalısınız. Terazi burcu erkekleri aceleye gelemezler. Bu durum bütün hayata ve ilişkileri için geçerlidir. Ağırdan alıyorsa bir bildikleri olduğunu anlamalısınız. Dış görünüşü oldukça önem verirler. Bu nedenle her zaman bakımlı kadınlardan hoşlanırlar. Kendisi de bakıma düşkündür. Aynı şeyi karşısındaki kadından da bekler. Onun için en önemli olgulardan biri romantizmdir. Kendisi aksini söyler. Ancak zarif, ince yapıda kadınlardan hoşlanan terazi için aradaki romantizm ateşini her zaman dili tutmalısınız. Damak tadına düşkündürler. Bu nedenle mutfakta başarı önemlidir. Kendisi için hazırlanmış romantik bir akşam yemeği onu etkilemek için iyi bir yol olabilir. Terazi Burcu yalnızlığa değer verir. İlişkinizde ona biraz yalnız alanı bırakın. Yalnız kalmak istediği zaman onu makul karşılayın. Bunun nedeni size tavır alması değildir. Kendisiyle baş başa kalmayı istemesidir. Sorumluluk almaktan pek hoşlanmaz. Ancak kadınından gerekli desteği aldığında işler değişebilir. Eğer ona destek olursanız hiç beklemediğiniz bir kaptan yaratabilirsiniz. Sevdiği insanı mutlu etmek için gerekeni yapmaya çalışır. Önce onun en yakın arkadaşı olmalısınız. Ona göstereceğiniz bu destek kalbine giden yolu açacaktır. Kalabalıktan pek hoşlanmaz. Baş başa olacağınız doğa tatilleri planlayın. Bulunduğu ortamdan çok etkilenen terazi doğa ile iç içe olan yerlerde kendisini bulacak ve kadınla neşeli dakikalar yaşatacaktır. Ayrıca yakın arkadaş grubunuzda planlayacağınız küçük ancak eğlenceli toplantılarda onu mutlu eder. Terazi burcunun en önemli negatif özelliği alınganlıktır. Bu konuda hazırlıklı olmanız gerekir. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey üzerine gitmemek olacaktır. İstemediği kalabalık ortamlarda size bile yabancılaşabilir. Onun yanında olmaya dikkat edin. Lüks ve eğlenceli bir ev onlar için önemlidir. Keyif aldığı uğraşları yapabileceği bir oda bile onu çok heyecanlandırır. Ara sıra ilişkide kayıtsız olabilir ama nazik ve kibar davranır. Karşısındakini daha iyi tanımak için ilişkiler içinde olmayı tercih eder. Aşk onun için olmazsa olmazdır. Romantizme çok dikkat eder. İlişkinin içinde anlayışlı ve paylaşan biri olur. Özellikle kadını eşlik etme konusunda çok başarılıdır. Sevdiğinin her türlü sosyal ortamlarda yanında olmaktan büyük zevk alır ve tatlı Dışa dönük karakterdeki terazi ilişkileri başlatma becerisindedir. Bu nedenle siz harekete geçmeden önce ilk anne yapabilir ve ilişkinin içine ilk adımı atabilir. İlişkinin ilerleyen zamanlarında sevgilisinin ilgi göstermesi ve sosyalleşmesi onun için önem taşır. Bu sayede onun kalbine girebilirsiniz. Zeki, uyumlu, kendini bilen ve eğlenceli kadınlardan hoşlanır. Sinirli davranışlarını sergileyen kadınlardan uzak durur. Kadının saldırgan ve tartışma eğiliminde olması onu kadınından uzaklaştırır. Terazi erkeğini hem dış görünüş hem de düşünsel anlamda etkilemek gerekir. Çünkü kadının entelektüel olmasına çok önem verir. Ayrıca estetik değerlerine önem verdiği için kadının iyi görünümlü olmasını ister. Terazi elde etmek için hem zekanızı hem de indamınızı kullanmanız gerekir. Ayrıca ona romantik dakikalar hazırlamalısınız. Terazi erkeği çok fazla kıskanç değildir. Kadınını sıkboğaz etmekten de fazla hoşlanmaz. Onun için ilişkide karşılıklı denge ve adalet önemlidir. Kendisine yapılmasını arzulamadığı şeyleri kendisi de başkasına yapmak istemez. Kıskanılmak istemez. Zaten kıskanmaya çok meyilli değildir. Kıskansa bile yine de kıskandığını belli etmez. Terazi erkeği kendine güven vermeyen kadınlarla birlikte olmaz.